Herkese merhaba, ben Esma. Atölyeme hoş geldiniz. Atölyeme hoş geldiniz diyorum ama aslında an evimin bir köşesinden size sesleniyorum. Bu videoda sizlere bikini nasıl yapılır onu paylaşacağım. Bikini aslında birçok bayanın kullanabileceği bir parça. Tesettürlü bayanlar haşamaların içlerine kullanabilirler. Bikini olarak kullanmak isteyenler de zaten şekilde kullanacaktır. Aşağıdaki açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak kalıba ulaşabilirsiniz. Kalıp bir A4 sayfasından oluşuyor. Eğer kalıp kullanmak istemezseniz ekranı şu anda durdurup gelen görsele bakarak ölçülere göre kesebilirsiniz. Bikini yapımı inanılmaz kolay. Küçük bir maya kumaşı bir de onun için astar kumaşı yeterli olacaktır. Parça kumaşçılardan da like edebilirsiniz ya da kumaş sitelerinden. Bu sezonda oldukça bulabileceğiniz bir kumaştır o yüzden sıkıntı etmeyin. Ve çok çok az maliyete geliyor. Ben 1 lira gibi bir fiyata almıştım. Videonun sonunda alternatif olarak püf noktası daha göstereceğim farklı bir bölümün yapılması için. Lütfen sonuna kadar edilemeyi ihmal etmeyin. Şimdi videoya geçelim. Kalıbı birebir kumaşın üzerine koyarak keserseniz bu şekilde parçaları elde etmiş olursunuz. İkisi de maya kumaşından, Birisini astar için kestim. Tersleri birbirine bakacak şekilde, tuz tarafları dışta kalacak şekilde kumaşları üst üste yerleştiriyorum. Lastik ölçüsünü almak için aşağıdan bir santimetre kadar tünel payı bırakarak lastiği biraz esnetiyorum ve ideal uzunluğu bulup iki parça kesiyorum. Şimdi lastiği gerdirerek iki kumaşın kenarına aynı anda zikzak dikşle dikeceğim. Ve bu işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Diktikten sonra kumaş fazlalıklarını kesiyorum. Bu adımdan sonra lastiğin genişliği kadar içe doğru kıvırıp esneterek yine zikzak dikişle dikiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi astar parçasının ortasından tutarak küçük bir üçgen keseceğim. Bu açıklık daha sonra süngeri yerleştirebilmemiz için olacak. Maya kumaşının kenara atmadığı için bu şekilde bırakıyorum. Sürü fileye ihtiyaç duymuyorum. Şimdi iki kumaşı birlikte tutarak katlıyorum, zikzak dikişle dekip orada bir tünel oluşmasını sağlayacağım. Şimdi üç tane şerit hazırladım. İkisi boyundan bağlamak için, birisi de biraz daha geniş olanı belden bağlamak için. Hepsine aynı işlemi yapacağım. İçe doğru dörde katlayacağım. Önce iki kenarından sonra bir kez daha ortasından katlıyorum ve tam ortasından zikzak dikişle dikeceğim. Şimdi boyun matlarını önme alıyorum. Tam burada gösterdiğim şekilde katlayıp uç kısmını en küçük ayardaki zikzak dikişle sabitliyorum. Bel bantı içinde Çengelli iğneyi ucuna takıp, daha önce hazırladığım tünellerden geçiriyorum. Bu süngerlerin nerede satıldığını bulamadım. Ben eski bir bikinimin içinden çıkardım. Rulo yapıp astarda bıraktığım boşluktan geçiriyorum. Bikini üstü bitti bile. Dilerseniz boyun bandı için hazırladığımız şeritlerden yapıp üçgenlerin çevresine monte ederseniz daha farklı bir havası olan bikini elde etmiş olursunuz. Bu da bir alternatif olsun. İşte bu kadar. Dikeceklere kolay gelsin. Umarım video yararlı olmuştur. Eğer bikini 6 videosu da nasıl yapılır görmek isterseniz aşağıya yorum olarak bırakın. Onu da mutlaka sizlere göstermek isterim. Videoyu beğenmeyi eğer tabii ki de beğendiyseniz unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdaki açıklamalar linkini... Bakın bunu bana çok defa sarıyorsunuz. Aşağıdaki var linkini açarak kalıba ulaşabilirsiniz. Olmadı. Çok kazıdım. Kızmamam lazım seyirciler. <Gülüyor>